Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün elimde tuttuğum bu harika modelin yapımını çalışacağız. Bu modelimizi dilediğiniz yerlerde etol, şal, yelek, hırka, yazlık kıyafetlerimizde, suiterlerimizde, bluzlarımızda kullanabiliriz. Yapımı çok çok kolay. Bakınız şiş ile ördüğümüz Türkan Şoray kirpiği dediğimiz ya da normalde kirpik dediğimiz modelleri çok çok andırmakta. Uzun uzun trabzan ve kirpiklerden oluşmakta. Şöyle arkasını da çevirip görelim. Arkasından da kullanabiliriz. Yani her iki yönlü de bu modelimizi kullanabilirsiniz. Ben angora ipimi kullandım ve iki buçuk numaralı tığ kullandım. Sizler ipe uygun tığlarınızı tercih edebilirsiniz. Evet Modelimizin yapımına geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. Yorumlarınız beğenileriniz her biri çok önemli ve değerli benim için. Abonelik tamamen ücretsizdir. Evet kolay gelsin diyelim ve hemen bu güzel modelimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Modelim için kartopunun angora ipini kullanıyorum ve 2,5 numaralı tığım var. Sizler delediğiniz iplerimizi de örebilirsiniz. Kullanacağınız yere göre. Evet şimdi zincirimizi modelimizi koymaya yetecek kadar çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ve katlarıyla çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aslında 14, 14 diyebiliriz. Çünkü bir modelimiz tam 14 zincirden oluşmakta. 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14, 3 model üzerinden anlatalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Şimdi 14 tane zincirimi çektim. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. zincirimiz burada. Üzerine bakın 7 geri çekildim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de kenar zinciri ekledim. 4 defa sarıyorum. 2, 3, 4 ve elimle tuttuğum, daha önce saydım 7 zincir yuvası içerisine girdim. İkişer ikişer çekmeye başlıyorum. Doladım iplerimi 2, 3, 4 ve 5. 5 de defada çıktım. 4 dolayıp ikişer ikişer aldığımızda zincirimizle birlikte 5. defada kapanıyor. Trabzon'u tamamladıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve yeniden 1, 2, 3, 4 defa doluyorum. Aynı yere giriyorum. İkişer ikişer çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimle birlikte 5 araya bir tane zincir. Yeniden 1, 2, 3, 4 aynı yuva içerisindeyim. 1, 2, 3 4 ve 5 tekrar bir zincir toplamda buradaki trabzan sayısı 7 tane olana kadar işlemimizi tekrar ediyoruz 2 3 4 giriyorum 1 2 3 4 ve 5 bir tane zincir yeniden 2 3 4 1-2-3-4 ve 5. Bir zincir. Kaç oldu? 5 oldu. 1-2-3-4 Giriyorum. Bir zincir. 1-2-3-4 ve 5. Bakın iri iri olunca çok da çabuk boyu kalkmakta modelimizin. 2 4 6 7 tam 7 tane ördüm 7 trabzan aralarında birer zincirimi çektim 7. trabzanımdan sonra tığımın başını bir defa doluyorum ve saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7. yedinciye gelerek batıyorum ve bir tane ikili trabzan örüyorum ilk sıramızda bakın bir tane ikili trabzanımızı ördüm tekrar tığımın başını 4 defa doluyorum 2 3 4 ve sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7. zincir yuvasına giriyorum ve yeniden 1 2 3 4 5 bir tane zincir 1 2 3 4 aynı yere girerek tıpkı bir önceki işlemimizde yaptığımız gibi yedi tane trabzan arasında bir zincirimiz örüyoruz. Tabi bu trabzanımızı örmek için dört defa başını sarıyoruz. Bir, iki, üç, dört ve beş. Yedi tane olana kadar örelim. Şimdi üç oldu. 7. trabzanımı da ördüm. 2, 4, 6, 7 Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir defa başını doluyorum ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7. zincir içerisine gelerek bir tane ikili trabzanımı buraya örüyorum. Diğerinde de aynı işlemimizi yapmıştık. Bir tane ikili trabzanımız. Tekrar 1, 2, 3, 4 defa doluyoruz ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 Yedinciye giriyorum, ikişer ikişer yukarıya çıkıyorum ve toplamda aralarında bir zincir örerek yedi tane trabzanımızı örelim. 7 tane trabzanımızı son kez ördüm. Buradaki örgümüz ne kadar büyük olursa olsun hiç fark etmez. Bu işlemlerimizi aralarında birer trabzan olarak örüyorum. Ve en sona geldiğimiz zaman bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. En sondaki burada saydığımız için 7 zincirin içerisine girerek bir tane ikili trabzanım örüyorum ve modelimizin ilk sırasını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. Modelimizde bir sıra ilerliyoruz tüm bir sırada yarım yani kaydırmalı bir çalışma olacak bakınız ikinci sıramızda yarım olarak öreceğiz ama öncesinde şurada görmüş olduğunuz sık iğne işlemlerini arkadan yapacağız ön yüzden hep trabzanları arka sırada şimdi öreceğimiz sıra sık iğnemiz bir sonraki sıra şu şekilde yarım bir şekilde modelimizi kaydırmak olacak evet şimdi bir zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum hemen bir tane sık iğne örüyorum. Bir sık iğne trabzanımın tepesine, bir sık iğne, bir tane zincir çekmiştim ona. Bir tane trabzanıma, bir tane zincirime sık iğne. Bir trabzanımıza bir aradaki zincire şeklinde örgümüzün arka yönünü sık iğne örerek ilerletiyorum. Araya giriyorum, trabzanımın tepesine batıyorum. Sonrasında bir tane araya, trabzanıma, araya, trabzanıma, araya trabzana şeklinde bitişe kadar devam ediyorum. Sık iğnelerimizi böyle bu şekilde örelim sıramızı tamamladım sık iğnelerimiz bitti en son zincirimin üzerine de bir tane sık iğnemi örüyorum ve buradan ikinci sıra için başlıyorum 1-2-3-4-5-6-7 7 defa zincirimi çektim yani 7 tane zincirimizi çektim örgümün arkasına çeviriyorum şimdi buraya ilk başlangıç noktasına yarım model kuruyorum 2-3-4 doluyorum hemen dibine batıyorum yine ikişer ikişer çekiyorum 5 defa da tamamlıyorum bir tane zincir 1 2 3 4 aynı yere batıyorum toplamda 3 tane buraya trabzanı örüyorum kenar zincirimi saymıyorum bu kenar zincirim burada 3 tane olacak 1 2 3 4 3. örüyorum ikişer ikişer çekiyorum ve bir tane zincir evet şimdi kenar zincirim ve 3 tane trabzanım ördükten sonra şimdi bu noktaya geliyorum burada 7 tane trabzanım vardı tam 4. trabzanı yani sağında ve solunda 3'er trabzan kalacak tam ortadaki trabzanımın tepesine batıyorum bakın 1 2 3 4'e batacağım diğer tarafında da 3 kalıyor 4'ün tepesine geliyorum batıyorum bir tane zincirimi yine çekiyorum. Sık iğnemden öncesinde ve sonrasında birer zincirimiz var. 1-2-3-4 Şimdi aşağıdaki trabzanımın tam tepe noktasına gelerek batıyorum ve burada modelimi tam olarak kuruyorum. 1-2-3-4 ve 5 Araya bir zincir. 1-2-3-4 Toplamda 7 adet trabzanımı bu noktaya dolduruyorum bir zincir 1-2-3-4-2-3-4-5 ve beş. bir tane yine zincir 1-2-3-4-3 oldu bakın 7 olana kadar örelim 7 tane trabzanımı ördüm. 2, 4, 6, 7. Şimdi aşağıdaki trabzanımızın tam ortasına yani 4. trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın 3 sağında 3 solunda hemen 4'e batıyorum. Bir zincirimizi çekmiştim. Yeniden bir zincir çekiyorum. Tığımın başına 4 defa doluyorum. 2, 3, 4. Trabzanımın tepe noktasına yine 7 tane trabzanımı örüyorum aralarında bir zincir evet örelim trabzanlarımızı yeniden ördüm şimdi dördüncü trabzanımın tepesine batıyorum bir iki üç dört sık iğne ile öncesinde çektim bakınız bir iki üç dört batıyorum yeniden bir tane zincirimi çekiyorum şu kenarda yapmış olduğum gibi üç tane trabzanımı bitiş noktasına yani şuradaki boşluğa gelerek örüyorum bir iki üç dört batıyorum 2 ikişer 3 ikişer, tane trabzanımı bu noktaya örüyorum 3 tane trabzanımı ördüm bir zincirimi çektim şimdi kenarım için bir tane e, burada zincirle başlamış olduğum kenar ilmeğimizi burada trabzanla yapıyoruz 1 2 3 4 Tepe noktasına batıyorum aşağıdaki zincirimin. Ve ikişer 2'şer çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kenar trabzanımızı tamamladıktan sonra şimdi örgümüzün arkasındayız ve sık iğnemizi yapmak için hazırız. Hemen tepesine bir tane zincirimi çekiyorum, çeviriyorum, dibine batıyorum. Zincirimi çektiğim yeri. Sonrasında bir zincire, bir trabzana, zincire, trabzana. Zincir, trabzan şeklinde hepsine sık iğne örerek ilerliyorum. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi örerek ilerledim. Şimdi e, örgümüzü tekrar kaydırıyoruz. İlk sırada kurduğumuz gibi trabzanımızın e, burada trabzanımız vardı. Bakınız burada sık iğnemizin üzerine trabzanlarımızı örüyoruz. Bir tane model buraya bir tane model buraya yani tam ortadaki bölümlere modellerimizi tekrar yerleştirme işlemini bu sıramızda yapacağız. Bir sıra trabzan bir sıra sık iğne örerek tamamlıyoruz ve şimdi modelimizi yeniden kuruyoruz. İlk sıramızda kurduğumuz şekliyle kenarda sık iğnemden sonra 7 zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 örgümün yönünü çeviriyorum. 4 defa doluyorum 2, 3, 4. 4 tam ortaya bakınız tam ortaya batmış olduğum yerin üzerine geliyorum yine ikişer ikişer çekiyorum hepsinin arasına birer zincirim ilave ediyorum 3-4 tekrar batıyorum ikişer ikişer ilerliyorum Bir zincir. 1 zincir 1-2-3-4 toplamda 7 trabzan olana kadar aralarında bir zincir çekerek örüyorum 7 tane trabzanı ördüm 2 4 6 7 şimdi bir zincirimi çektikten sonra yine 1 2 3 4 4. trabzan üzerine bir sık iğne ile batıyorum bir tane zincirimi çekiyorum tekrar 2 3 4 aynı yere örüyorum ve modelimizi ikinci kez yeniden kurduk. Diğer sıralarımız tamamen aynı şekilde tekrarlar halinde devam edecek. Bu sıramızdan sonra örgümüzün arka yönünden sık iğnemizi öreceğiz. Sonra yarım modelimizi uygulayacağız. Tekrar sık iğne tüm modelimiz şeklinde modelimizi kurmaya devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar bakın modelimizi çalıştık. Ne kadar hoş ve güzel olduğunu yapımında kolay olduğunu birlikte e, yaparak gördük. Evet yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. İşiniz gücünüz rast gelsin diyorum. Yeni modellerimizde yeni videolarımızda görüşünceye dek hoşçakalın. Mutlu kalın. Görüşmek üzere.